Selamlar arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Yaklaşık 7 ay önce başlayan yeni bir gizem vardı. 2021 Brawl Stars şampiyonası kupası çalınmış deyip kimin çaldığını bulmaya çalıştılar. Mortis'in partisi, Taran'ın falcılığı, Bellen'in dedektifliği derken nihayet kimin çaldığı belli olmuştu. Evet, Jesse çalmıştı, ama niye? İşte her ay yayınlanan gizem videosunun 8.si. Bu videoda Jesse'nin niye çaldığı ortaya çıktı. That's right. I waited till Frank's party. Uploaded a virus to the security system. And with my feline friend, I stole the trophy. Oh <gülüyor> no one. We'll walk over this kid, again. And now that I'm part of the gang, <laughs> this is just the beginning. Say hello to Cat Burglar Jesse. Evet, videoda gördüğünüz kostüm yani hırsız kedi jesse kostümü sızdırılan kostümlerden birisi, yani bu da kostümlerin belki de hepsi bu güncellemede gelecek. Ayrıca kostümlere detaylı bakarsak cinin kostümü 2 sene önceki yeraltı canavarına benziyor. Sonunda belki de o karakteri cin kostümü olarak göreceğiz. Ayrıca oyunu pay to win yani paranla kazan yapan yeni bir bug var. Bu bug sadece Horus Bo ve Yeraltı Dünyası Bo kostümünde oluyor ve duvarların arkasını vurabiliyor. Ancak kısa sürede yine düzeltilir. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için abone olmanız ve videoyu beğenmeniz kafi. Bir sonraki videoda